Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle, 14 Haziran Perşembe günü başladı. 24 Haziran Pazar gününün ilk maçı, G grubunun dördüncü maçı olan, İngiltere Panama maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın onuncu günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. İngiltere takımı ise, Turnuvanın favori takımlarından, Eleme grubunda rahatlıkla birinci olan ekip, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştır. Hücumda ise, Kanatlardan ve orta sahadan, uzun paslarla gol bulmaya çalışan tecrübeli ekip, savunmada ise, az gol yemekteler. Bunun sebebi ilerideki oyuncuların, geriye koşması, rakip oyuncuların, topla oynaması için alan bırakmaması, iyi bir savunma örneği oluşturuyor. Tecrübeli ekip gruptan rahat bir şekilde çıkacaktır. Panama takımı ise ilk kez turnuvaya katılacaklar. Dünya Kupası'na ABD'yi eleyerek katılan ekip, hücumda uzun paslarla Forvette top indirmeye çalışıyor. Savunmada ise çok sert oynayan ekip, birçok kart görebiliyor. Panama ekibinin, gruptan çıkma ihtimali düşük. Peki İngiltere ve Panama maçı istatistiklerine nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %77 oranla İngiltere kazanabilir. %7 oran ile de Panama maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 16. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu